abi benim ama Oo, mı herkese hayırlı haftalar. Tevhid Hocam bu hafta geçtiğimiz haftalardan küçük bir farklılıkla Kudüsle ilgili olan yaşanan zulümata ilişkin hakikatin küçük bir değerlendirmesini yapmaya gayret ediyor olacağız. Allah nasip ederse cuma akşamında bu sürecin devamında Kudüs özel programımız olacak. Ve hakikat o ki Fıtuhat-ı Nebevi Allah nasip ederse bu hafta içinde başlıyor olacak. Siyerine bir videolarımızda yavaş yavaş ulaşıyor olacak sizlere. Ama zor, üzüntülü ve Gerçek manada bizi yoran bir bayramı ardımızda bıraktık. Ancak her bayramın ardından süreç devam ediyor. Şu anda Kudüs'te yaşanan zulümatı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Cücelel secde suresinin 22. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. "Veman avla mu'mim En büyük zalim o kimseki. Biz de bugünlerde zalimleri konuşuyoruz. Düşünce dünyamızda, hareketimizde, fiilimizde, kahrolsun zalimler diyoruz. Ve Allah-u Zülcelal bize şimdi en büyük zalimleri anlatacak. Kimdir onlar ya Rabbi dediğimizde bizlere cevap veriyor. Allah-u Zülcelal tabir caizse. Zükkirâ bi âyâti rabbihî sümme ağrıza anhum innemâ minel müjrimîne O'na Rabbinin ayetleriyle öğüt verilir de sonra ondan yüz çevirir. Şüphesiz biz mücrimlerden intikam alacağız. İntikam alıcı olan Allahu u el Muntakim ismi şerifinin hikmet-i sığınırız. Hakikat, Müslümanlar olarak bizler tarihsel süreçte gerçekten öğütlerimizi almış olarak mı hareket etmekteyiz? Gerçekten... Bize emredilmiş olanı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı hayatımı yaşamaktayız. Elbette bundan uzağız uzaklaşmaktayız ve bu yüzden de zalimlerin elinde o zulümata destek olmaktayız. Bugün belki de barkotlar paylaşarak İsrail mallarına boykot edeceğimiz kadar en büyük boykotun nefse emmaremize karşı olduğunu da unutmamalıyız. Zira İsrail mallarını almayarak İsrail'e vereceğimiz zarardan daha bedbaht ve daha kötü olanını kendi nefse emmaremizde kendi dünya menfaatlerimiz uğrunda geçirdiğimiz günlerle harcamaktayız. Zamanı israf etmekteyiz. Her şeyimizi israf etmekteyiz. Gönül boş israf edecek pek bir şey bulamamaktayız. Sonra Rabbimizden onun intikam alıcılığıyla şu Kudüs'te zalim İsrail'in zulmü altında ciddi sıkıntılara düşchar olmuş. Şehadete koşan çocuklar için ağlamaktayız. Hayır, hayır. Ağlamak değil as olan, as olan ağlanacak halde bizim oluşumuz. Sual çok basit. Biz bu halde olmasaydık eğer o zalimler bugün istedikleri gibi Gazze'de Batı Şeria'da, Kudüs'te istedikleri gibi postallarıyla Müslümanları çiğneyip geçebilirler miydi? Elbette hakikat Allah-u Cellez suresi 23. ayet kelimesinde buyuruyor: "Wa laqad ateena Musal yemin olsun, biz Musaya kitap verdik. Fala tekumfi milyatin min lqaehi, ve jannahu huda li bani sen ona kavuşacağından şüphe içinde duy olma. Biz onu İsrailoğullarına bir hidayet rehberi yaptık. Hidayetten çoktan ve defaatle. Siyer-i anlattığımız gibi insanlık tarihi boyunca insanlığın başına her türlü illetin gelmesine vesile olmuş bu topluluk. Halbuki ve minhum minhûm e'immeten yehdûne bi'emrina ve onlardan Emrimizle doğru yolu gösteren imamlar yaptık buyuruyor ya, Hazreti Allah. Onlar ki gerçekten bir dönem imamlar olarak yani önderler olarak böyle yaşamışlardı. Ancak Allah zülcelal 26. ayet kelimede şöyle buyuruyor Secde Suresi'nin. Avalem yehti lahum. Onları hidayete erdirmedi mi? Kem ehlekne min qablihim minal qurun biz Onlardan önce nice memleketleri helak ettik. Yamsuun efî mesaki nihim. Onlar yurtlarında gezip dolaşıyorlarken, innafî valikele aya. Gerçekten burada birçok bunda birçok ibretler vardır. Efâles meun hala dinlemeyecekler mi? Evet dinlemiyorlar. Çünkü Gür bir sedanın gırtlaktan çıkan nefeste hasıl olduğunu zanneden ehli iman gönül nefesini kaybetti. Gönül nefesini kaybedince dil söylediğiyle ancak kendini duyar ve ancak kendini doğru bilir. Eğer bu ses gönülden bir nida ile hasıl olacak olsaydı o halde Kudüs, Tir tir titreyen Tel Aviv'in korkusuyla hakikate ilahiyede gerçekten Müslümanların selahiyetine kavuşurdu. Müslümanlar bir dönem gönüllerindeki bu hissiyatı kaybedince Kudüs'ü kaybettiler. Gönülde bu hissiyatın geri gelmesi için mücadeledeyiz beyefendiler, hanımefendiler. Mücadele marketlerde, savaş meydanlarında değil şu anda mücadele gönüllerde gönüllerdeken çıkacak olan o nefeste o ferasette Zira Allahu Zülcelal 27. ayet kelimede Secde Suresi'nde buyuruyor ya Avalem yarv enna nasu'ul ma'e ila'l ardil juruz Görmedin mi biz su ile kurak bir yeri suluyoruz da fetu recu bihi orada onunla Ekinler çıkartıyoruz. Evet kurak bir toprak şimdi Müslüman dünyası. O kurak topraklardan ekinlerin çıkması için verilecek mücadelenin daha da arttırılması gereken zaman dilimi burası. تَكُلُوا مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ Ondan hem hayvanları hem de kendileri yiyor. اَفَلَا sirun Hala görmeyecekler mi? Görmüyor musunuz? Hakikat... Biz Gazze'de ilk defa bu Ramazan çekmiyoruz ki bu çileyi. Son 100 yıldır çekiyoruz bu çileyi. İnşallah sonuna gelmişizdir diyerek veriyoruz her bir yılın Ramazan ayını, İsrail'in kendine kurtuluş olarak piştiği Mayıs ayını, terörist bir devletin terörizmi kutlayışını sessizce geçmesini bekliyoruz garip bir şekilde. Ancak... La kafaru o kifredenlerden imanları fayda vermeyecektir ya mulfathi fetik günü diyor Allahu Zu bu fetih günü Mekken'in fethi değil kıyamet günüdür hakikat o ki kıyamet yolcusularıyız bizler bir imtihanı ilahi deyiz bugün Gazze dün Bosna Cezayir Fas Tunus, Suudi Arabistan, İran, Azerbaycan, Afganistan ve dünyanın neredeyse her memleketinde bazen az, bazen çok, bazen kanla, bazen gözyaşıyla, bazen engellemelerle karşılaşmaktayız. Bütün karşılaştıklarımızdan kurtulabilmek için bir kudrete muhtacız. Kudretin ilahi olduğunu unutup da tankta, topta olduğunu beklemek ne büyük acziyettir. Hanımefendiler, beyefendiler, ey ehli imanın güzide Müslümanları. Kudüs'ün kesin ve kat'i olarak kurtuluşuna imanımız tamdır. Ancak bu Kudüs'ün kesin ve kat'i kurtuluşu için gerekli olan gönülden ses verenlerin nidalarıyla mümkündür. Bu hakiki bir İslam düşüncesi. Gerçek bir sünneti seniye yaşantısı ve muhabbetli bir ilimle mümkündür. Cenab-ı Hak attıkları bütün taşları birer mermi mer mer mer mer mer eylesin Gazze'deki kardeşlerimizin. Ancak sen atmadın Rabbin attı beyanatıyla Rabbimize gerçekten sığınan ehli takva yolcularıyla beraberler, ol beraber olanlardan eylesin bizleri. Haftaya Cuma akşamı baharat yolunda buluşacağız. Bu hafta kısaca dokunduk bir bam teline. Cuma günü açtıkça açacağız inşallah. Haftaya Cuma akşamı görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.